Brawl Talk'ın duyurusundan önceki ilk aşama olan sunucu güncellemesi sonunda gerçekleşti. Sunucular güncellendi yani bu cumartesi Brawl Talk var, yarında duyurusu gelecektir. Ancak dünkü e ve yeni aksesuar fotoğrafından ve birkaç ay önceki paylaşılan fotoğraftan anladığımız tek şey var, yarış pisti gibi bir şey gelecek. Yani sonunda Sutu üçlüsüne yeni karakter gelecek. 2 yıl önceki yatırımcı videosunun sonunda da yarış pisti gözüküyordu. Ve aylar önceden söylediğim Sutu sezonu bu güncellemede olacak. Brawl Talk sonrası detay videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.